Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hızlıca başlıyoruz. Milim piksel, punto, inç, santim, bir de şu pc nedir bilmiyorum pardon. Piksel burada. Birimleri piksel yapıyoruz. Çünkü ilk çalışmamız burada otomatikmen A5'i seçtik. 148'e 210 milimin ee, piksel değerleri e, 793'e 559'muş. Tamam. Ee, diğer ayarlar ise e, background'un renksiz olduğunu ee, burada renkli yapmak için tıklayıp e, pardon renksiz yapmak için check edebiliriz bunu. Burada e, beyaz bir renk var. E, bu rengi kullanıyoruz. İleride e, bu background'u tamamıyla nasıl değiştirip kendi istediğimiz şekilde yaparız onu göstereceğim. E, şimdi konudan fazla uzaklaşmadan sayfa yarını yaptıktan sonra e, buraya kısa tuşu haricinde dosyadan belge seçeneklerinden de girebiliyoruz arkadaşlar. Gimp'in bir resmi vardı. Onu bulalım tekrar. Şöyle görsellere gelelim. Ağzımda fırça olan... Evet şu. Bunu sağ tuşla kopyalayalım. Alalım. Yapıştıralım. Burada amacımız şu idi. Görüldüğü gibi aslında görünmeyen arkada bir beyazlık siyah çizgi yok ettiğinden anlayabilirsiniz. Beyazlık var. Biz bunu çok ince girmeden vakit almasın diye etrafını nasıl keserek alabileceğimizi göstermek istiyorum. Bunu kalemle yapacağız. Şimdi ilk önce bunu bir büyütelim. Büyütme burada F3'müş arkadaşlar kısa yolu. F3 ile büyütelim şöyle mümkün olduğunca. Bu resmi çalışırken sağa sola Space tuşuna basarak sağ sola kaydırabiliyoruz. Ee, kolaylık açısından ee, büyütme küçültme de kontrol tuşuna basarak orta yuvarlağı oynatarak büyütebiliyoruz. Ee, şimdi bunları söyledikten sonra bu kısa yollar önemli arkadaşlar. Bir yere not etmekte fayda var. Büyütme küçültme kontrol tekerlek ee, sağ sola taşımak için. Space bar dediğimiz o uzun çubuğu basarak orta yuvarlakla sol tıkla e, mouse'un e, size göre sol tarafındaki tuşla e, sağa sola çekerek e, deneyerek bunları daha net anlayıp bir kenara not ederseniz ileride size çok ciddi manada yardımcı olacaktır. Şimdi kalemimizi alalım. Şöyle hızlıca etrafından geçelim. Onun etrafının nasıl temizlendiğini sizlere gösterebilmek resimler üst üste bindiğinde veya kare gibi ona benzer şeyler üst üste bindiğinde sizi e, çok büyük bir yükten kurtardığını göreceksiniz. Yuvarlama yapacağımız zaman tutup çekebiliyoruz tabi. Biz hep düz gittik. Dere tepe düz gittik. Tekrar düzledi. Evet yazımızı kesti. Biz yine oradan tutmak için tekrar o kırmızı noktaya dokunup devam edebiliyoruz. Basmamız icap ediyor. Programın genel özelliği. Bizi attı dışarı. Ben bir yerde bir hata yaptım. Ama e, gelip kalemimizi seçtikten sonra gelip Tekrar bize kırmızı işareti verdikten sonra devam edebiliyoruz. Yani kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Birden fazla basarsak da işlemimizi iptal ediyor. Çekelim şöyle. Aşağı alalım. Çok az bir yerimiz kaldı. İşlemimiz bittikten sonra bize bir gördüğünüz gibi bir bitti işlemimiz. Dışına bir çizgi atacaktır. Bu çizgiyi gösterelim şöyle. Çizgi bize referans olacak şimdi. Bu referanstan dolayı e, doğru. E, şimdi bunu şöyle yapalım. Dolgu rengi verelim buna. Beyaz olsun. Sonra e, dikkat çekmesin diye e, dış rengin dolgusunu nereden veriyoruz? Nereden veriyoruz bunu? E, doldur ve çiz. Ctrl-Shift-F. Çizgi. E, nesnelerden ulaşıyoruz buna. Burada kenar çizgi var. Kenar çizgiyi ne yapıyoruz? Yok diyoruz. Bu işaret yok demek. Buradan e, dolgu renklerini buradan seçebiliyoruz. Bu beyazlığın altındaki olayı kesip atacağız. Bunu da nesne klip ata diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Şöyle tekrar kontrole basıp kısalttığımız zaman gelip Gimp'imize bakarsak tabi bu işlemi yapabilmek için arkadaşlar şunu da yapmamız gerekiyor. Biz bunu seçtikten sonra. E, ...tamamını seçmemiz gerekiyor. Yoksa yani iki tane gördüğünüz gibi kutu var. Bir bizim çizdiğimiz. Bir de dışındaki orijinal kutusu. E, bizim çizdiğimizin dışındakine at diyoruz. Yoksa ne yapar? E, bir işlem yapmamış olur az önceki gibi. Buna dikkat edelim. Benim yaptığım hatayı siz de yapmayın diye onu iptal etmedim. Görün istedim. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar... Gimp, e, şurada bir hata yapmıştık demin. E, o hatayı da görün. E, burası sadece e, bizim e, kestiğimiz alan kaldı. Evet arkadaşlar, önce resimlerden bulalım onu. E, biz şu resmimizi kullanacağız. tıklayalım Sağ tuşla kopyalayalım. Sonra gidelim. E, gimp'e yapıştıralım. Gimp'e yapıştırdıktan sonra geliyoruz arkadaşlar. Tabi resmi istediğimiz boyuta getirmek için, ölçeklendirmek yapmak için sağından solundan ortadan basarak e, bize ok istikametinde küçültebiliyoruz. Elimizde olan bir şey. Ee, biz sayfaya sığsın diye küçültelim. Şimdi yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Şöyle dışarıda da yapabiliriz. Hafif o kendimizi şöyle almak istiyoruz. Az daha dışarıda. Sonra yani şekli önce bir kafamıza göre ayarlayalım. Ondan sonra Resimle beraber çektiğimiz elips şeklini seçtikten sonra nesle, klip, e, ata dediğimiz zaman e, şeklimizi veriyor. Bir de bunu bırak seçeneği var. Bu da e, bize arkadaşlar e, resmi iptal etmemizi sağlıyor. InScape'de temizlik bu şekilde bunu siyah beyaz veya gri tonlama yapmak istiyoruz. Ee, nasıl yapabiliriz'e bir bakalım. Öncelikle yoldan resmi vektörize et. Ctrl Shift B'ye basıyoruz. Bunu şöyle kenara alalım. Şimdi şu kısım single diyor. Yani tek bir hamle yaparsın. Ee, buradan koyuluğunu ayarlarsın eee ışık ayarlarıyla koyuluğunu ayarlarsın. Ona göre sana bir şöyle bir şey veririm diyor. Şöyle bir güncelleyelim. Tamam diyelim. Dikkat edersek eee bize Böyle bir gri tonlama verdi. Böyle yapıp bunu 20 yaparsak. Güncelledersek. Tabi bu işlemi biraz bekletiyor. Ben acele ettim. Şöyle silelim bunu. Sıfırlayalım. Bunu 20 yapalım. Arka planı kaldır diyelim. Tekrar güncelleyelim. Tamam diyelim. Bakalım bize ne verecek. Yanıt veremiyorum diyor. Ama verdi. Dikkat ederseniz... Siyah beyaz resmi tam verdi. Ve tonlamayı da verdi. Şimdi bunu kenara alıp daha farklı kullanabiliriz. Ne yapabiliriz? Grubu çözeriz. Grubu çözdükten sonra şöyle bir boşluğa tıklarız. Dikkat ederseniz grubu çözdü. Buradan kullanmak istediğimizi böyle 20 tane katman var arkadaşlar. Böyle parçaladıkça dikkat ederseniz tonlamanın rengi gidiyor. Tekrar biz geri gelelim. Bunu da silelim. Şimdi ben resmin çok belirgin olmasını istemiyorum arkadaşlar. Gri tonlama çok tonlama değil de 7 yapalım. Tamam diyelim. Ee, yine çok şey. Resmi seçelim. Arka plan tamam diyelim. Şu 5 deyip. Şunu silim. Şunu 5 deyip arka plan Tamam diyelim. Evet, bu bu güzel arkadaşlar. Yani benim istediğim aşağı yukarı bu. Tam olarak e, resmin belli olup olmadığıyla ilgili. Bu kaldıralım. Tekrar biz e, bunu bir keselim. Şöyle. Ee, nasıl yapıyorduk bunu nesneden klip ata diyorduk tabi niye yapmadı hemen atağımıza bakalım çünkü e, ikisini birden seçmemiz gerekiyor ata diyoruz ve bizim resmimizi kesti ee, ne yaptık ee, işlemimizi yerine getirdik şimdi şunu gizleyelim bize lazım değil. Bunu şöyle şöyle koyalım. Gimp'teki resmimizi de açalım. Gimp'teki resme e, Gimp yazı yazalım. Kırmızı yapalım. Hayatında Inkscape kullanmamış birisi ee, bir cuma mesajı Facebook'tan gönderebilecek artık veya Whatsapp'tan gönderebilecek. Yani resmi koyacak. E, resmi e, belli şekle sokacak. Gerekirse arka bir resim koyup önü üstüne yazı yazacak. E, şekle e, hale geldi diye düşünüyorum. Bunu şöyle seçersek e, karakter boyutunu işte 30'muş. Onu değiştirebiliriz. Böyle seçersek kutulardan küçülteceğiz arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani biz ne yapıyoruz? Buradan karakter boyutunu buradan ayarlıyoruz. Neymiş karakter? 30. 30 yerine 20 kullanıyoruz. -shift -a'dan. Bize ne lazım? Tam ortaya getirmek gerekiyor. Tabii yapacağımızı seçmek böyle. Şimdi e, bir şey göstermek istiyorum size. Seçim önceliğine göre yapıyordu diğer programlar. Bunu da bir test edeyim. Yani en son seçtiğine hizalaması gerekiyor. Evet. Böyle yaparsak başa getirir. Böyle yaparsak ortaya. Zaten burada az buçuk anlatıyor. Ee, bu distribüt dediğimiz e, olay ise aralıklarını mesela 3 tane var farklı aralıklarda onlara arar bunlarla ilgili bir proje yapacağız ee, gibi özel denemenizi tavsiye ederim internetten bulduğumuz bir güzel resmi arkaya nasıl atacağımızı gösterelim sağ tuşla bunu kopyalı al diyelim veya farklı kaydetle bilgisayar alıp oradan çekebiliriz ben e, böyle yedi yapıştırıyorum. Ondan sonra arkadaşlar tabi e, layerlara gelirsek object kısmına e, çizgi de oldu burada yok. Hemen nesneden obje dersek şu, şöyle evet açık zaten. Şimdi şu resmin nerede olduğunu görürüz. Evet şu resim. Bu En üstte bunu en altı atalım ki e, bize sıkıntı yapmasın. Sonra da şu resimleri şöyle kapatalım. Sonra şöyle köşeye alıp sonra bu resmi şöyle büyütelim. Bizim amacımız e, bu resmi arkaya doğru rengini açmak. Shift-Ctrl-F kısa yolu. Bunu resmimizi biraz öldürelim. Yani mat hale getirelim. Bunu doldur ve çiz nereden getiriyoruz? E, nesnede doldur ve çiz var. Buradan getiriyoruz bunu şurada matlık derecesini şöyle çekerek düşürebiliriz. Yani bize bu yeterli. Hangileri gizledik? Onu gizledik. Sonra ben, beni gizlemişiz. Evet onu açtık. Şunu iptal etmiştik. Tamam. Bunu nasıl kaydedeceğimizi gösterelim arkadaşlar. Ee, şimdi resmi çekmek için import seçeneği var. Ee, i̇çeri aktar e, import oluyor. Ctrl I ile ee, Shift Ctrl E de yani PNG olarak dışarı at diyor. Burada e, PNG'yi şurada arkadaşlar. PNC'yı nasıl dışarı atacağıyla ilgili ve nereye atacağı ile ilgili bize bilgiler veriyor. DPI'yi video olacağı için bunu 300 yapıyoruz arkadaşlar. 96 web formatıdır arkadaşlar. Onunla oynayabiliriz. Alt piksel ile oynamamıza izin vermiyor. Tamam bu. Böyle kaydedersek acaba şey olur mu ee, yani uzar mı resim piksel olarak ben de merak ettim aslında. Bir görürüz bakarız ee, videoyu montaj edeceğiz bunu e, Gimp programımızın ilk videomuzun başına bakarız. Export deyip e, InScape'in yerini ben belirledim onu. Nereden belirledim? Buradan oraya kaydet diyoruz. PNG olarak kaydet diyoruz. Bu kadar. PNG olarak kaydet Bunu PNG olarak değil de InScape'in kendi formatında kaydetmek istersek arkadaşlar kaydet seçeneğini seçip çünkü yarın tekrar bu editleme bize lazım olabilir. Nasıl lazım olabilir? Üzerinde farklı işlemler yapmak isteriz. Farklı işlemler yapacağımız kayıt türü kendi formatı olması lazım. Yoksa öbür türlü Resim formatında kaydettiği için hiçbir işlem yapamayız. Ee, bu en doğrusu o da kendi bünyemizde, kendi yediğimizde olsun arkadaşlar. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Bu videoda bu kadar. Ee, i̇leriki videolarda daha iyi ve daha kapsamlı anlatımlar için videomu beğenip paylaşırsanız e, ve e, kanalıma üye olursanız beni çok sevindirirsiniz. Kolay gelsin.